I need a mag. orada ne işin var amana koyayım nasıl oraya gittin ya ya sana etmedim ki niye yanlış anlıyor Ya be ya karbarsora ya bir şey oldu